Son olarak sormak istediğim sorum size hastanemizde yine kardiyolojide e, girişim servisi çok cerrahi işlemler uygulamaktasınız. Bunlardan e, uyguladıklarınızın öncelikli olarak isimlerinden bahsetmenizi isteyeceğim sizden evet. ve e, en sık hangisini uygulamaktasınız? Bunlardan bize bir iki tanesinden bahsedin desem. Öncelikle e, toplumda tabii e, kalp hastalıkları deyince aklımıza ilk olarak koroner damar hastalıkları geliyor. Evet. Ve bizim bizim e, yoğunlukla ve çoğunlukla uğraştığımız hasta grubu kalp damarlarında daralma ya da tıkanma olan hastalar. Bunlar elbette bir standart grup var. Yani kolaylıkla koldan veya kaslıktan girip işte 15-20 dakikalık bir operasyonla damarını açtığımız hastalar var. Bir de daha kompleks dediğimiz damarı tam tıkanmış muhtemelen yıllar önce tıkanmış kireçlenmiş Evet. son derece açılması zor ve komplike hastalar bunlara e, kronik tam tıkalı hastalar diyoruz e, bunlar ne yazık ki e, önceki yıllarda biraz daha zor tedavi edilen hasta grubuydu e, elimizden çok fazla bir şey gelmediği için sadece ilaç tedavisi ya da uygunsa e, ameliyata cerrahiye verdiğimiz hastalardı burada e, önemli gelişmeler olduğu için son 10 e, yılda bunları e, açışıyoruz ve bunlar bizim zor hasta grubumuzu teşkil ediyor. Yine çatal damar lezyonları dediğimiz damarların bir anlamda kavşak noktalarındaki darlıklar standart dışı hasta olarak ifade edebiliriz bunları. Bunlara müdahale ediyoruz. Bunlar bizi nispeten standart bir stent ve standart bir anjiyografi işlemine göre daha komplike işler. Bunlara kompleks, kompleks koroner girişimler diyoruz. Damar girişim olarak. Bunun dışında elbette damar dediğimiz zaman damar yağlanması ya da damar sertliği dediğimiz şey sadece kalp damarlarınızı tutan bir şey değil. meyazık ki bu beynimizin içindeki damarları da etkiliyor beynimize giden damarlar, şah damarlarımız da etkiliyor eksemitelerimiz, bacaklarımız, kollarımız, bağırsaklarımız, böbreklerimiz yani vücudumuzun organlarını besleyen tüm damarlarda aynı hastalık aslında mevcut olabiliyor biz elbette bir yerinden yakaladığımızda diğer taraflar da gözümüzden kaçmıyor. Evet. Yani koroner anjiyografi yaptık diyelim, çok damarında problem var. O hastalarımızın şah damarını da kontrol ediyoruz. Veya tam tersine hastamız bir inme geçirmiş, felç geçirmiş, şah damarını kontrol ediyoruz. Orada problem varsa kalp damarına da mutlaka bakıyoruz. Dolayısıyla Aynı sistemin, aynı hastalığın sonucu olduğu için bir bölgede problem gördüğümüzde genellikle diğer taraftaki problem de gözümüzden kaçmıyor. Onları test ediyoruz. Ve yoğun bir şekilde son yıllarda periferik damar hastalıkları dediğimiz bu hastalık grubuyla da mücadele ettiğimizi, tedavi ettiğimizi söyleyebilirim. Bu çoğunlukla hastalarımızın ayağında iyileşmeyen yaralar veya yürürken bacaklardaki kasılma, yanma şeklindeki ağrılar şeklinde bu hastalar şikayet ederler ve bu şikayetle başvururlar bizlere. Dolayısıyla aynen kalpteki gibi yürürken olan göğüs ağrısı bize nasıl kalp krizinin ön belirtisiyse, bize bir uyarıysa yürürken oluşan bacak ağrısı, evet. bacaktaki yanma, bacaklardaki kasılma, kramplar da aslında ileride hastamızın gangrene gidebilecek bir sürecin başında olduğunu bize gösteriyor hastalarımızın bu konuda da uyanık olması gerektiğini vurgulamakta fayda var. Bunun dışında tabi damar hastalıklarını bir kenara bıraktıktan sonra kalp pili girişimleri bizim yoğun evet. bir şekilde yaptığımız işlemler. Bunlar nabzın düştüğü hastalarda takılan piller. Bir de şok pili dediğimiz kalbin son derece zayıf olan kalbinin aniden durması ve aniden hastanın kaybedilme riskiyle karşı karşıya olan bir hasta grubunda taktığımız şok pili. Çocuk pili dediğimiz pil türü bir de son olarak 3 odacıklı kalp pili dediğimiz yine kalbi çok zayıf hastalarda kalbin bir anlamda güçlenmesi için taktığımız pil türü var bu pilleri hastalarımıza takıyoruz onun dışında uğraş alanlarımız elbette kalp yetmezliği hastaları bunlar girişimsel tedavi değil daha çok takiplerimizle poliklinik takiplerimizle kontrol ettiğimiz hastalarımız elbette bazen yoğun bakım ihtiyacı oluyor bu hastaların ve yoğun bakımınızı takip ediyoruz. Birkaç gün yatırıp e, vücudundaki ödemlerle akciğerindeki sıkışmayı düzeltip e, ondan sonra hastamızı taburcu ediyoruz ve kontrolüne devam ediyoruz. Genellikle e, bizim hizmet e, has, kalp hastalıklarına yönelik yaptığımız e, iş e, mutlaka e, kontrol ve takip gerektiren işler. Hı. Yani sadece bir e, apendektomi hani gibi apandisini aldık bu hastanın appendistine ilgili hiçbir sorunu kalmaz ve bir daha kontrolü yoktur. Bizim hastalıklarımız böyle değil mi yazık. Dolayısıyla hastalarımızın poliklinik kademesinde iyi takip edilmesi o hastaların yoğun bakıma veya anjiyografiye daha az düşmesini sağlayan bir unsurdur. Dolayısıyla takip bizim hastalarımızın olmazsa olmaz şartıdır. Hocam teşekkür ediyoruz verdiğiniz tüm Rica bilgilerden dolayı. Gerçekten bu anlattığınız işlemleri de sahipliğini kardiyologlar arasında yapan sayılı hekimlerden hocam. Ve iyi ki bizim Navrasya Hastanesi'nde ve burada da bunun için gerekli olan yine dediğimiz gibi tüm alt donanıma sahibiz. Yine e, Avrasya Hastanesi yönetimine de tüm bu imkanları sunduğu için kalp sağlığına verdiği önemi hem medikal kadro seçiminde hem hemşire gerekli olan tüm alanlarla ilgili yeniliklerle takip etmekte gerçekten önemli bir e, değer. Evet. Bir e, araya girip Buyurun bir şey daha vurgulamak tabii. istiyorum. Şimdi e, kardiyoloji tabii bu işleri yaparken e, az önce ekip ruhu dediniz Evet. Biz bu işleri rahat bir şekilde yapmamız aslında e, arka planda e, bizim e, olası sıkıntılarda acil müdahale edebilecek bir ekibe sahip olmamızdan kaynaklanıyor. Evet. Mesela e, cerrahi backup dedi, cerrahi destek olmadığı takdirde biz bazı işlemleri yapmıyoruz. Hı hı. Yani hastamızın ihtiyacı e, olsa bile acil değilse tablo evet. biz o hastaları erteliyoruz. Diyelim ki e, cerrahlarımız o sırada Evet Diyelim ki cerrahlarımız o gün başka bir programdalar, Hı -hı. toplantıdalar vesaire. Otur durumlarda biz hastalarımızı bekletiyoruz Hı -hı. ve e, cerrahi ekibin hazır olduğu anı bekleyip o şekilde müdahale ediyoruz. E, aksi takdirde e, bu işlemler tedbirsiz bir şekilde yapılmış olur ki e, bu e, bütün ekibin işidir. E, herhangi bir sorun çıktığında bizim devreye girmemiz. Onlar bir sorun çıktığında bizim e, bir sorun yaşamamız halinde kalp cerrahisinin e, hazır kıtap bekliyor olması çok önemli. E, dolayısıyla kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi tek bir birim e, ve e, bir olmadan diğerine yazık ki işini yapamıyor. Evet gerçekten İTİBİLİ burada her zaman e, en önlerde yer alıyor.